Niye motosikletle Uçağa verecek param yok arkadaş veya arabana da benzin almak zor mu geliyor, pahalı mı geliyor falan gibi böyle sığ sorularla karşılaştığımız çok oluyor. Onu anlatabilmek için, sürekli sıklıkla sorulan soruyu anlatabilmek için Düşüncelerimizi kaydetmek istiyoruz. Düşüncelerimizi kaydedelim istiyoruz. O yüzden e, böyle şimdi oturduk. Oturduğumuz yerde Karşımızda şu anda şey var, Akropolis var. Partilerine bakarak şu anda biralarımızı uzunluyoruz. Tamam, bu yaptığımız geziyi bu kadar özgür bir şekilde belki arabayla da yapabilir miyim? Yapılmaz değil ama kesinlikle daha kolay olurdu. Kesinlikle daha kolay olurdu. Bunun dışında yapacağımız, yani çok bir iki uç seçenek dışında diğer yöntemlerin hepsi daha kolay olurdu büyük Kesinlikle. Yani bir bisiklet geliyor daha zor olan, Aynen. bir yürümek geliyordu o zor olan backpacking. Aynen. Bunlardan sonra, elimizdeki zaman sınırını da düşünecek olursak, evet. bizi bir bakıma içinde olduğumuz Aynen. koşuşturmaca ve diğer tüm normalimizden dışarı çıkartıp bambaşka bir dünyaya ve hisse götüren yöntem bu şu anda. Aynen öyle. Bir de işin şey boyutu var yani. Biz motosiklet hobimizi de birleştiriyoruz bunun içinde, mekanik hobimizi de işin içine Aynen. katıyoruz. Bu noktada hemen ikimizin de okumuş olduğu e, bir kitabı tavsiye edebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. İşin bir boyutu bu. Bugün yolda giderken söylediğimiz o virajın içinde seninle konuşurken interkomdan söylediğimiz, abi bu iş nedir ya? Aynen. O tamamıyla başka bir boyutu için. Hiçbir taşıtla o hissi alamaz. Ve ayrıca araba sürerken yapacağın hatalar hiçbir zaman hayatını bu kadar doğrudan etkilemiyor. Bunun riski ve bunun bilinciyle gidiyor olmanın ve bunu başarıyor olmanın verdiği bir tatmin de ayrıca var. Evet, arabaya veya başka alternatiflere daha rahat alternatiflere kıyaslayacak olursak birazcık da riski gibi geliyor sanki. Evet. Sonunda hedeflediği noktaya ulaştığım zaman, onun getirdiği tatmin de o yüzden birazcık daha fazla oluyor sanki. Evet. O birazcık onu destekliyor gibi sanki. Ya ben en en temelini şöyle düşünüyorum, bir geziyi seyahat haline getiren, bir macera haline getiren bir bir unsur motosikleti. Tamamlayıcı bir usul Tamamlayıcı bir unsur. Evet biz direkt Atina'ya da gelebiyiz. Bu bütün gezdiğimiz ülkelere direkt tık tık tık tık tık uçakla gidip, araba kiralayıp birinden birine, öbüründen öbürüne gezebiyiz. Geçebiyiz vesaire. Ama hiçbirinde o dere geçişinde karşılaştığımız amcayla karşılaşamazdık. Aynen öyle. Hiçbirinde işte her durağımızda bizim yanımıza gelip bizde muhabbet açan insanlarla karşılaşamazdık. İçine girdiğin Kültürler insanlara, halka kaynaşma fırsatı sağlıyor. Tabii aralarda sadece sürüş sevkili işin bonusu oluyor galiba. Güzel bir asfaltta asfaltın tadını çıkartmak, manzaranın tadını çıkartmak. Aklıma bunu her söylediğinde Montenegro geliyor. Montenegro gelecek benim de. Hayatımda çok önemli bir yeri oldu Montenegro'nun. unutulmaz bir yeri oldu gerçekten. Kaskımızın yanında uyanmak güzel bir şey. Evet, kaskın yanında uyanmak en güzel şey değil evet. Peki Tabii ki değil. <gülüyor> kıskanmasın kimse yani. Kimse kıskanmasın da evet. Ama kaskın yanında uyanmak da güzel bir şey. Bu bir kıyaslama değil yani sonuçta. Evet. Uyandığında yaşayacağın günün bize neler getireceğini bir bakıma bilmiyor olmanın. Ama o kaskı gibi yola çıktıktan sonra da o pencereden göreceğin her şeyin sana neler katacağının, heyecanını yaşamanın bir şeysi, işareti. Büyük fotoğrafa değil, yani günlük sürüşlerimizi düşünecek olursa yola moralim bozuk bir şekilde, kafam bir şey takmış bir şekilde çıksam bile hakikaten işin meditatif tarafı var ya. Yani. İnsan terapi görüyor, yani. neden böyle, neden arabadan neden farklı, İşte o da o şeyden kaynaklı. O, o risk faktöründen biraz etkili. Evet, çok fazla başka şey düşünemiyorsun. Düşünemiyorsun yani. Düşünmen gereken bin bir türlü şey var. Yolun durumuna bakıyorsun, kir var mı, yağ var mı, motorunu dinliyorsun bir yandan, motorun durumu ne, benim için işte zi zincirimin durumu ne vesaire. Benim için bir ne kadar yağ attı. <gülüyor> Aynen öyle. Ondan sonra hepsi bir yana, içine biraz biraz sonra gireceğin viraja bakıyorsun. Viraj ne zaman keskinleşecek, ne kadar sert. Aksiyonlarda ne zaman yatıracaksın, ne kadar sert yatıracaksın, ne kadar anda kalmaya zorluyor yani. Aynen, aynen öyle, aynen öyle. O da başka düşüncelerden arındırıyor yani. Sürü şu odaklanıyorsun, başka hiçbir şeye odaklanamıyorsun. O da vardığın yerde ne kadar yorgun olursan ol. Bir temiz bir zihin. Zihin. Evet, temiz bir zihinle dinginlikle vardığının sebebi oluyor. Fiziksel yorgunluğun ötesine geçip evet. bunu hiçbir zaman umursamayın. Evet ve dolayısıyla o vardığın yerin daha çok tadını çıkartabiliyorsun. Sonuç olarak yıllar geçtikten sonra bir gün geriye dönüp baktığımızda şurada aldığımız her bir kilometrenin bize verdiği tatmin ve keyif kat ve kat artarak devam edecek. Bu hayatı biraz daha dolu ve güzel yaşamanın bir yöntemi. Arayışa devam mı? Daha güzel virajları, daha güzel asfaltları, daha güzel yolları, daha güzel dokuları, daha güzel insanları Ve daha güzel bir iç güzelliği, iç huzuru ve mutluluğu aramaya Devam, ders, ütere Bu anlattıklarımız eğer ilginizi çekiyorsa Bu duyguları birebir yaşamak istiyorsanız Durmayın, gidin bir motosiklet al Veya her neyse ilginizi çeken, her neyse sizi çağıran onu yapın. Ertelemeyin. Zor olur diye düşünmeyin. Çünkü işin temelinde sadece ve sadece bir şey var. O da bir şeyi elde ederken ne kadar zorlandıysan ödülü karşılığında hissettiğin mutluluk o kadar fazla olur. Üstünde bir birada. Çok <gülüyor> güzel <gülüyor>